Bugün 30 Nisan 2023, yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk vatandaşları ilk defa Seyyar Konsolosluğu'ndan South Georgia'ya geldiler bu sene. Devletimize teşekkür ediyoruz. Yoğun bir katılım var. Bilmiyorum şu anda kameralardan görüyorlar mı? Gelen herkese teşekkür ederiz. Biz de ilk defa ayağımıza geldiği için burada kullanıyoruz. Daha önceki yıllarda New York Konsolosluğumuza gidiyorduk. Ama bu insanlar biraz oraya gitmek taşım, toplu taşıma olmadığı için zor oluyordu. Yoğun bir katılım var. Dün yaklaşık 1200 kişi falan katıldı burada oy kullandılar. Bugün umuyoruz daha fazla olacak ve yarın devam edecek. Üç gün ama Niyo konsolosumuzda yedi gün devam edecek. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Buraya oy kullanmaya gelen tüm Türk vatandaşlarına Cani Göl'den teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Diyecek olduğum bu kadar. Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ağatürk Televizyonu, sizlere, ekibinize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Her şey vatanımız, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet. Oy kullanmaya geldik bugün. Bütün vatanımız için, ya. herkes için hayırlı Son, uğurlu olsun. Diyecek bir Her şey var. yok. Her şey için hayırlı olsun. Ağatürk Televizyonu için geldiği için ona da teşekkür ederiz. Ayşe Yılmaz Kahraman, yani Türkiye'den buraya gezmeye diye geldim. Allah burada da nasip etti. Türkiye'ye oy yapmak için geldim bütün milletimiz hayırlı uğurlu olsun deniyor. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim geldiniz için. Hayırlısı olsun Allah'tan. Eee vereyim. <gülüyor> evet. Hayırlı uğurlu olsun. Oy teşekkür ederiz. Sağ. Eee New York Başkonsolosluğumuz buraya böyle güzel bir hizmet getirdi bugün sizler için. Ee, Kolay oldu. Teşekkür ederiz. Daha iyi oldu evet. Evet hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ. Bir evet. ben kullanamadım işte bak. Evet hanımlar sizlerden eee teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten burası daha iyi oldu. Evet. olarak. Devletimize milletimize hayırlısı olsun Ölüyoruz inşallah. Yeni, yeni bir değişim için buradayız. Evet. Olsun, hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet gençler. <gülüyor> sizler de oy kullanacaksınız. Duygularınızı alabilirsiniz. Hiç i̇şte. <gülüyor> Henüz kullanamayacak abi çok isterdi ama. Olsun yavaş yavaş alışıyorlar değil mi? Evet alıştırmak için. Hepimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Hayırlı olsun vatana millete. Kullandık evet. evet. hayırlı, millete olsun. hayırlı olsun. Kullandınız Bak, kullandım. Bir ben kullanamadım maalesef kaydım Türkiye'de gözüküyor ama çocuklarım Allah'a şükür hepsi kullanacaklar. Çok güzel. Vatana millete olsun. hayırlı olsun hayırlı inşallah. Olsun. Evet efendim. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Çok evet oy kullanan beyefendisi. Millete hayırlı olsun. Oyunuzu kullandınız. Çok şükür. Evet, evet hayırlı olsun. Gel abi gençlere bak, burada gençler var. Daha yeni defa evet. oy koyunacak, ilk oyunu Evet. <gülüyor> evet, heyecanlısın değil mi biraz? Evet. Evet, ilk oyun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimizin böylesine yoğun bir şekilde e, seçime katılması da güzel bir umut. Sizler de bir örneksiniz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür biraz. ederim. Ne diyelim, bak böyle bir imkanı bize sunmuşlar. Çok güzel bir şey. yani Kimileri karşı geliyor diyor, işte efendim yurt dışındakiler niye oy kullanıyor? Kardeşim yani biz de vatandaşız bak. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Tabii. Biz yani ben de kullandım içeride. Yani biraz önce ben de kullandım. ayrımı gayrımı gayrı gayrı yok. Hayırlı uğurlu olsun tabii. vatanımıza, milletimize. Evet. En iyisi Aynen. olsun temennisiyle. Benim evet. ismim ismi İlke Akar ve ilk defa oyum attım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Evet. Ben de ve babasıyım. Ben de babasıyım. ben de babasıyım Ümit Akar. Ee, ilk defa oyunu kullanmaya getirdim. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Ee, inşallah dediğim e, herkes vatandaşlık görevini yapsın gelsin oyunu kullansın e, İster Amerika'da ister Almanya'da yurt dışında olanlar bu konuda daha duyarlı oluyor. <gülüyor>